merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar seçmeli menüyle karşınızdayım Arkadaşlar ben bu konuyu Youtube'da arattım fakat Hiçbir şekilde bulamadım Eğer siz bulduysanız arkadaşlar Bana Discord DM'den videoyu atın Ve ben de başlığı değiştireyim Arkadaşlar neyse o zaman Hadi komudumuza geçelim Şimdi arkadaşlar bu komudumuz için Bize Discord butonsun Discord butonsun 4.0.0 sürümü 4.0.0 sürümü lazım Ben arkadaşlar ee, videodan önce Discord butonu sil yaptım, npm uninstall yaptım. Ardından npm install'la tekrardan yükledim 3.2.1 sürümü, öyle bir sürümü yükledi. Ee, neyse, ee, ne yapacağınızı hemen göstereyim. Şöyle terminali açacağız. Terminali açtıktan sonra buraya npm'yi Discord buton et. 4.0.0 Sizin direk abi yani silmenize gerek yok Direk arkadaşlar böyle yapabilirsiniz Hemen mode noktayla hemen başlatalım botumuzu Şimdi arkadaşlar e, burada komodu discord sunucumdan alabilirsiniz e, Farklı yerlerden de alabilirsiniz hemen göstereyim nasıl alacağınızı Açıklama kısmındaki linkten arkadaşlar discord sunucuma geliyorsunuz Ardından buradaki arkadaşlar emojiye tıklıyorsunuz Sonra abone bölümüne sağınlığı kalanında geliyorsunuz İyice burayı okuyorsunuz Sonra abi abone rolünü e, almak alanında son videoya like yorum şeklinde ses atıyorsunuz. Burada Fırat ilgileniyor zaten. Binle etiketleyebilirsiniz burada arkadaşlar. Altından rolünüzü e, böyle veriyoruz e, Cowboy'la. Ondan sonra Altyaplar kanalı açılacaktır. Altyaplar kanalına geliyoruz. Bakın arkadaşlar birçoğumuz e, sunucuya geliyor. Sunucuya geldikten sonra bakıyor. altıplar yok hemen sunucudan çıkıyor arkadaşlar. Lütfen burayı iyice okuyun bakın. E, suncaya girdikten sonra çete beni etkileyin rolünüzü vereyim lütfen burayı iyice okuyun arkadaşlar sonra bu sunucu işte gidiyoruz sonra buradan arkadaşlar e, tekrardan tıklıyoruz emojileri rolümüzü alıyoruz ardından buradan Chrome hesabını şöyle etkiliyoruz arkadaşlar sonra arkadaşlar ben de size kontrol edip şöyle elden veya kovboyla direkt işte Rolunuzu şu şekilde veriyorum arkadaşlar. Sonra buradan e, diğer kısmından kodlara bütün konularımıza altyapılarımıza erişebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar şimdi komudumuza gelelim. Arkadaşlar komudumuzu aldıktan sonra main atıyoruz. main e atıyoruz. Bu komudun komutlar kısmı var ama e, o çok biraz karışık. E, herkes yapamaz. Dolayısıyla ben size en kolay main kısmını veriyorum arkadaşlar. Şimdi ben zaten size bu komudu bu haliyle vereceğim arkadaşlar. Önce ilgili komudu aldıktan sonra bu alt kısmını dikkatlice okuyacaksınız. Eğer bir seçenek falan ekleyeceksiniz. Bu konulu dikkat ya yani bu alt kısmı dikkatlice okuyun arkadaşlar. Ondan sonra e, işte burada bakın. E, burada işte tanımlamalar vesaire var. Client on message kısmının altında message contents e, start with e, buradan nokta menu yazıyor. Siz buraya bir prefix'iniz Artı menu veya menu yazın işte artık e, ne yapacaksınız ama kodlarda sakın nokta menu hakkında bir şey bırakmayın. Mesela burada yavrum konulu yok. Çünkü yavrum konulu bu arkadaşlar. Şimdi e, bakın burada, burada bakın. Burası çok önemli. Atıyorum mesela bu set value'yu ne yaptınız? Mesela bu hemen e, şurayı değiştirelim sizinle beraber. E, Burayı set value deneme bir bla bla yaptık. Ondan sonra bu set value'yu ne yapıyoruz? Abi deneme yapıyoruz. Bak küçük artlar deneme yap. Sonra bunu kopyaladık. Hiçbir şekilde boşluk falan sakın bırakmayın abi. Sonra bu emojiler falan var. Bakın değiştirebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar bu ne? LED seçenek 1. Yani biz neyi değiştirdik? Seçenek biri de değiştirdik. Bakın biz burada seçenek biri değiştirdik. Bu altı yüz Bakın da add option seçenek bir olması lazım. Buralara dikkat edin. Sonra bakın. Biz buranın önceki neydi? Chrome kraldır mıydı? Öyle bir şeydi. Biz bak deneme yapmıştık. Hemen geliyoruz. Arıyoruz arıyoruz. Kral Chrome. Hemen buraya daha bir deneme yapıyoruz. Burası çok önemli. Zaten altta da seçenek kolay kesiyor. Set value kısmındaki bölüyle ile kes kısmında yazılmam aynı olmalı. Büyük küçük harf aynı olmalı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben çok fazla uzatmayayım. Dediğim gibi zaten buraları iyice değiştirdim. Yardım olduğunda da eğer bir komutta sıkıntı çıktığı zaman arkadaşlar Chrome mekan sunucusunda gelip burada destek kılanın arkadaşlar. Hatalarınız screenshot olarak atın. Biz de hemen Hemen yardımcı olalım. E, i̇sterseniz buradan beni veya Fırat falan etiketleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen buraya bir menü yazalım test edelim. Hemen bana tıkla buraya baslıyor Hemen basalım abi. Gördüğünüz gibi eyvah canikom dedi. Şimdi abi hemen e, tekrar tıkla, tıkla like attık e, Tekrar gördüğünüz gibi bildirimler aç dedim. Gördüğünüz gibi. E, sen kıralsın dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradaki adı değiştirmek için de ya bir şurada gene aynı şekilde bunun tuşlar var zaten. Buradan da yazıyı değiştirebiliyoruz. Başkasının menüsünü tıkladığımız zaman da arkadaşlar hata veriyor. Ayrıca arkadaşlar sunucumuzda yetkili alım var gelebilirsiniz. Yetkili alımlarımız açık. Buradan e, formumuza gelip buradan arkadaşlar başvurabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoda like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.